Cosinus 58'in yaklaşık değeri 0,53 olarak verilmiş. Yaklaşık değeri diyorum çünkü virgülden sonra baya bir devam ediyor aslında. Yüzde birler basamağına kadar yuvarladım ben. Sonra 32 derecenin sinüsü soruluyor. İsterseniz videoyu duraklatıp kendiniz bulmaya çalışın. Ve bir ipucu vereyim. Dik üçgene baktığımızda açılardan bir tanesi 32 derece olarak verilmiş. Önce o zaman tüm açıları bir bulalım, sonra da temel tanımları kullanarak 32 derecenin sinüsünü bulmaya çalışalım. Evet, kendi başınıza denediğinizi varsayıyorum, şimdi birlikte çözelim. Üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Ve bir dik üçgende açılardan bir tanesi 90 derece. O halde diğer iki açının toplamı 90 derece etmeli. Bu ikisinin toplamı 90, bir de 90 derecelik bu açı var, toplam 180 eder. Şöyle de düşünebiliriz, dik olmayan iki açı birbirinin tümleri olmalı. 32 ile neyin toplamı 90 derece eder? 90 eksi 32, 58 eder, değil mi? Demek ki bu açı 58 dereceymiş. Peki ne var ki bunda? Şu var. 58 derecenin kosinüsünü biliyoruz. Şimdi olayı bu dik üçgenin kenarları arasındaki oranlar açısından ele alalım. Yazıyorum. Daha önce söylediğimiz gibi şöyle komik bir kısaltmamız vardı. Skah koko Takako. Komik değil mi? Skah, koko, takko. Skah neydi? S sinüs içinde. K karşı içinde H de hipotenüs içinde. Skah yani sinüs eşittir. Skah demek sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs demek. Kokoh dediğim zaman, kokoş gibi duyuluyor, kokoh dediğim zaman da kosinüs eşittir komşu bölü hipotenüs. Takako neydi? Takako da tanjant eşittir karşı bölü komşu. Kosinüs 58'in değerini zaten biliyoruz ama bir de bu temel oranlar ışığında inceleyelim. Kosinüs komşu bölü hipotenüse eşitledik değil mi? 58 derecelik açı bu. Bu açının komşu kenarı, bu renkle göstereyim, B, kenardır. kenarıdır. Açıyı oluşturan iki kenardan hipotenüs olmayanı yani. Açının diğer kolu yani bu hipotenüs. O halde yazıyorum, komşu kenarın, yani bc'nin uzunluğu bölü hipotenüsün uzunluğu. Bölü hipotenüsün uzunluğu. Hipotenüsün uzunluğu da AB. Şimdi sinüs 32, sinüs 32 nedir onu düşünelim. Sinüs 32'ye eşittir. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. 32 derecelik açıdan bakınca, 32 derecelik açıdan bakınca karşı kenar neresi olur? Açı BC'ye doğru açılıyor. Karşı kenarı BC yani. Peki hipotenüs nedir? AB'dir. O zaman dikkat! 32 derecenin sinüsü BC bölü AB'ye eşit. Ve 58 derecenin kosinüsü yine BC bölü AB'ye eşit. Şöyle de düşünebiliriz. Bu açının sinüsü, bu açının kosinüsüne eşit çıktı. O halde şunu yazabiliriz. Pembeyle yazayım. 32 derecenin sinüsü eşittir. 58 derecenin kosinüsü. O da yaklaşık olarak ne dedik? 0,53. Bu çok çok faydalı bir özellik. Bir açının sinüsü tümlerinin kosinüsüne eşittir. Bir açının sinüsü tümlerinin kosinüsüne eşittir. Genel bir ifade yazalım. Bir açının sinüsü eşittir tümlerinin kosinüsü, yani eşittir, kosinüs 90 eksi teta. Soruyu tamamen değiştirip, 32 derece yerine 25 derecenin sinüsünü sorabilirdim. Mesela, 90 eksi 25'in, 90 eksi 25'in yani, yani 65 derecenin kosinüsünü bildiğiniz takdirde, yani mesela burası 25 olsun, bu açıda onun tümleri yani 65 derece, aynı mantıkla soruyu kolayca çözebilirdiniz.